sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta daimi hayat adında bir değiş sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, İsa ruhullahın sözlerine dayanıyor yine. Ee, okuyorum. Bu İncil-i Şerif'in Yuhanna suresinden ee, bir söz. Emin olun, beyan ettiklerimi dinleyip beni gönderen, hakka iman eden canlar daimi hayata sahip olur. Asla mahkum olmazlar. Çünkü şimdiden ölümden hayata geçmişlerdir. Şu gerçeği de açıklıyorum. Öyle bir saat geliyor ki, ölüler de hakolu olan benim sesimi duyacaklar. Ve dinleyenler daimi hayata erecekler. Hatta o saat geldi bile. Manevi baba hayatın kaynağıdır. Ve hak oğluna da hayat verme gücünü verdi. Üstelik ona bütün insanları yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insan oğludur. O kadar da şaşmayın. Mezarlarında yatan bütün ölülerin hak oğlunun sesini işitecekleri vakit yaklaşıyor. Dirilip mezardan çıkacaklar. İyi şeyler yapmış olanlar daimi hayata... Kötü şeyler yapmış olanlarsa mahkum edilmeye dirilecekler. Ben kendi başıma hiçbir şey yapamam. Hakkın bana emrettiği gibi hükmederim. Dolayısıyla benim hükmüm adildir. Çünkü beni gönderenin isteğini yerine getiririm. Kendi isteğimi değil. Evet buna göre bir deyiş yazdım inşallah beğenirsiniz. İsanın dediği sözü dinleyen daimi hayatta sahip bir canlar. İsanın dediği sözü dinleyen daimi hayatta sahip bir canlar. yitti canlar Onu gönderene iman ileyen daimi hayata sahip canlar Bu canlar katiyen, mahkum olmazlar Haklanmış, paklanmış, hüküm giymezler Bu canlar katiyen, mahkum olmazlar Haklanmış, paklanmış, hüküm giymezler Hayata geçtiler, ölüm görmezler. Daimi hayata sahiptir canlar. Hayata geçtiler, ölüm görmezler. Daimi hayata. Sesini Duyacaklar Daimi Hayatta Kavuşacaklar Hak ah, Oğlunun Sesini Duyacaklar Daimi Hayatta Kavuşacaklar lar daimi hayatta sahip canlar Mezarlarından di çıkacaklar İnsanın sözüne her kulak veren kervanım bu yola gerçekten giren İnsanın sözüne her kulak veren Hayatına takip Sahip diye canlar hayatına tatbik eden her eren daimi hayata sahip diye canlar. İsa'nın sözüne kulak veren hayatına tatbik eden hakikaten ölümden. Hayata geçmiştir. Artık o eski hayat ölü. Ölmezden evvel ölmüştür. Yeni bir hayata kavuşmuştur. Gerçek hayata kavuşmuştur. Bu hayatta. Yani karanlıktan ışığa, nura geçmiştir. Şeytanın, iblisin hakimiyetinden, egemenliğinden yani bu dünyadan çıkıp haktan gelen şahlığa geçmiştir. Artık o eski şeyler öldü. Ölüm öldü. Hayata geçmiştir. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye verin. abone olun, e, yorum yazın, beğendiyseniz başka canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.